Bilgi çok kolay ulaşılabilir hale geldi. Ben 90'lıyım. Siz benden belki birkaç yaş büyüksünüzdür. Ceydet de yakın sayılır. Biz birbirimizi anlayabilen bir kuşağız. Zor bulunuyordu eskiden bilgi. Ulaşması gerçekten zordu. İnterneti içinde doğmadık ama şimdi Z kuşağı oluyor sanırım. Bunlar çok kolay her şeye bir aramayla ulaşabiliyor. Fakat doğru bilgiye ulaşmak benim kanımca daha zorlaştı. Dezenformasyon arttı. Bilgi kirliliği arttı. Eğer doğruysa bu şey. Tikliyorsak neden arttı? Senin görüşün nedir? Ya internet tabii şöyle bir şey. İnternet hem bir e, müthiş bir nimet hepimiz için, bilgiyi yaymak için ama internetin bir içine gelen şey bilgi midir, çöp müdür gibi bir filtresi yok. Aynı hızda çöp de maalesef yayılıyor. E, demin bahsettiğimiz gibi e, belli platformlar özellikle doğrulama aktivitelerini pek imkan vermeyen platformlar olması. E, özellikle bu komple yanlılarının e, muhtelif gruplarla kendi içine kapalı gruplarla, çeşitli platformlarda, çeşitli ortamlar oluşturmaları. İşte bu Amerika'da da var bazı platformlarda. Bunlar tabii iyi bilgiye olduğu kadar kötü bilgiye, yanlış, yalan hatta komplo bilgilerine de ulaşmamızı kolaylaştıran şeyler. Bir tanesi bu. İkincisi bütün dünyada bence politik alanda maalesef bilimle, adeta savaş halinde olan liderlerin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Birazcık bu bence şeye benziyor, yani insanlar bilimle çok büyük atılımlar yapıldığı zaman o bilimle olan atılımlardan böyle bir gaza gelip bilim yanlısı oluyorlar fakat bir süre sonra onları kanıksadıktan sonra artık bilimin ya da bilimsel yaklaşımı ya da eleştirel düşüncenin çok daha önemlisi bence bilimden çok da etkisi olmadığı dönemler geliyor. Birazcık biraz o dönemleri yaşıyoruz gibi geliyor bana. İşte Donald Trump gibi, Boris Johnson gibi bilimle yüzde yüz çelişen görüşleri savunan insanların popüler olmasından. Ya yani bence bunlar çok çok önemli şeyler. Bir de tabii dünyayı saran bir anti-intellektüelizm şeyi var. Yani bunu biz Türkiye'de de çok net gördük biliyorsunuz. Eritler de bir şeyler dendi. Yani sanki böyle eğitim alan insanın eğitiminin değerli olmadığı sokaktan geçen herhangi bir adamın her konudaki fikrinin eğitim almış bir kişinin eğitim aldığı konudaki fikriyle eş tutulması gerektiği gibi böyle absürt ıı, görüşler var. Yani ne bileyim mesela genetik mühendisi adam ıı, işte aşılarla ilgili bir şey konuşuyor. Hiç hayatında genetik okumamış ya da okuduysa bile okuldaysa bile belki de en kötü dersi biyoloji olan adam hayır öyle değil bu böyle falan diye diyebiliyor. Ee, tabii internet insanlara bu cesareti veriyor e, maalesef çünkü şu an internette o kadar çok e, çöp bilgi var ki herhangi bir konuda herhangi bir iddianız varsa bu iddiayı teyit edecek bir şeye ulaşabiliyorsunuz. Ama o ulaştığınız şey doğru mu yanlış mı olduğunu anlamak da işte eleştirel düşünce alışkanlığı gerektiriyor. Ve maalesef bizim ülkemizde ve pek çok başka ülkede de eleştirel düşünce e, karşınıza çıkan bir şeyin doğruluğunu nasıl irdelersiniz ya da Tabii doğru da çok iddialı bir kavram. Karşınıza çıkan bir şeyi nasıl ikna olursunuz ya da ona ikna olmamaya ne zaman karar verirsiniz gibi eğitimleri biz e, vermiyoruz kimseye. Bunlar hiçbir yerde anlatılmıyorlar ve anlatılmadıkça ve vermedikçe de insanlar yeterince ikna edici şekilde paketlenen her bilgiye inanma eğiliminde oluyorlar maalesef. Geçen e, teknoloji seyirle biz her hafta teknoloji bilim notları yapıyoruz. O haftanın bilim haberlerini yorumluyoruz hem Hamdi olduğuyla e, o haftanın haberlerinden biri de komplo teorilerine niye inanıyoruz? İşte çok sorulan şey. Galiba sinir bilimsel bir iki çalışmayı listelemişti haber. Sonunda da şey var. Bir başka çalışmada da cidden bunun eğitilebilecek bir şey olduğunu. Yani eleştirel düşünmenin eğitilebilecek, Hı -hı. öğretilebilecek bir şey olduğunu. Yani insanlara doğuştan gelmeyen, e, öğretilebilecek, öğrenildiğinde de bunu çözebileceğimiz bir şey olduğunu göstermişler. Bu da çok ümit verici aslında. Bir örnek verebilir miyim? Polonyalı bir arkadaşım vardı. Kendisi bana şunu iddia etti Işıl. Saygı duyarım her türlü inancı tabii ki sorun yok. Bana dedi ki bir gün kilisenin birinde İsa'nın küçük oyuncağı gibi bir şeyler var. Bundan kan gelmiş tamam mı? Kan atmış. Bu kan da İsa'nın kanıymış. Aynen böyle dedim. Şimdi bir şunu yaparsam daha çok inanacağını biliyordum yani bu mite. Hayır öyle bir şey olabilir mi? Sen deli misin? Salak mısın? Falan desen insan daha da savunmak istiyor. Ben de şunu yaptım. Kağıt sadece soru sormasına yardımcı oldum kendi içinde. Dedim ki lütfen mantıklı düşün. İnsanın zamanda kan grubu nasıl ölçülüyordu? Ölçüldüğünü varsayın. A olduğunu biliyorlar. O teknoloji var. İkincisi bu kan nasıl bugüne kadar geldi? Üçüncüsü o oyuncaktan kan geldiyse yani 2000'li yıllardayız. Niye bir kişi bile onun videosunu çekmedi? Müthiş bir kanıt olurdu bu ve de Vatikan'ın seve seve paylaşırdı. Ne dedi biliyor musun Hakikaten çok mantıklı ya. Evet dedi. Ve düşündü ve çok mantıksız buldu. Ya Bunu yapmamız lazım. Sanırım sizden de benim açıkçası ricam bu eğitimi bizlere de vermeniz. Yani biz de mesela gelecek günde olarak özellikle bilim konusunda bu fast checking ve de yalan bilime karşı bir ekip kurmak istiyoruz. Yani bir bilim heyeti, bilim komitesi, sizde olabilir. Başka bir fast checking siteleriyle olabilir. Bunları anlatmamız gerekiyor. Mesela 5G. Yani ben 5G alanım değil. Serdar abi de o alanda çalışıyor ama bildiğim bir konu az çok. Korkuyorum konuşmaya. Elin adamı gelip satırlarca yazabiliyor ve insanlar, Hollanda'da da daha iyi, ışıl 5G antenleri yapmışlar. Geçen haberlerde görüyorum. Hollanda'da yapmışlar. <gülüyor> <İngilizce'de> de yaptılar, <gülüyor> evet. de yaptılar. Hani bu olay ülkesi yok. Her ülkede cahiller var. Gerçekten bu tür insanlar ve Bunlar eyleme geçiyor. Daha da arttı güçleri. Bence sizden de böyle bir şey olabilirse, mesela Arseller kitap yazdı, okumadım onu henüz. Şüphecinler kitabıydı değil mi? Arselli'nin evet. yazdığı. Arselli'nin şüpheciliğiyle alakalı. S bu tarz şeyleri bence eğitmemiz gerekiyor insanlara. Nasıl karşı argüman sonu, Ne yapmalıyız? Bilmiyorum. Bana böyle bir şey geldi ve kendi kendime tuttu. Ya zaten yalan haber olarak bizim şu anki hani biz dedim ya başta doğrulama platformu olarak işe başladık ama son 5 yıldır bu en az bizim almacımız şeyimiz bu. yöntemimiz bu. Konferanslarda serit YouTube'da filan kayıtları da var. Hep İzmir'deki, bu mi ya, İzmir'de mi ya, İzmir'deki ve daha önce evet. İstanbul'daki yalan buluşmalarında da yani nasıl doğru düşünürüz bizim daha çok odamızda artık. Çünkü bu şey gibi hani biraz belirlik bir benzetme olacak ama balık tutmayı öğret. Balık balık verme. Aynen. Çünkü doğrulama bir noktadan sonra ki bence doğrulama sitelerini yaptığı da çok önemli bir şey. Çünkü yani yalan bir bilgiye karşı onun net olarak doğrusunun bulunduğu bir kaynak, kaynaklarla birlikte bulunduğu bir e, yazı bulunması, bir kaynak bulunması çok önemli bir şey ki zaten biz de zaman zaman mesela ben pandemik belgeselini yazarken o bir doğrulama hmm. yazısı yani eleştirel düşünce yazısından ziyade evet. çok önemli bir şey ama bence bu işte balık tutmayı öğretmek insanlara çok daha önemli eleştirel düşünceyi öğretmek. Biz zaten ona çalışıyoruz. Podcast'imizi dinliyorsanız son bölümlerde son 10 bölümdür falan hep yani bu konu üzerine çalışıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim yani şimdi Eleştirel düşünceyi ya da skeptizmi ilk adım attığında böyle insanlarda birazcık şey oluyor. Ben de de vardı büyük bir gönül açıklığıyla söylüyorum. Şey böyle işte ya bu bu kadar salakça şeyler inanılır mı ya aptal mısınız siz falan şeklinde böyle bir şey bir gaz oluyor insanda ilk bu işlere <gülüyor> girdiğinde e, ve böyle işte bilime inananlar, cahiller, işte akıllılar, aptallar gibi böyle salaklar kategorize etme eğiliminde oluyoruz. Halbuki Çalışmalar şunu gösteriyor ki eleştirel düşünceyle e, ne kadar eğitim gördüğünüzün, ne kadar akıllı olduğunuzun çok da fazla bir bağlantısı yok. Dediğin gibi Burak eleştirel düşünce e, pratikle gelen, öğrenilmesi gereken bir şey ve çalışmalar şunu gösteriyor ki aslında akıllı insanlar komplolara çok daha kuvvetle bağlanabiliyorlar hmm. e, çünkü komployu yani şey çok önemli bir şey, hep yalan bahsettiğim bahsettiğimiz şey güdümlü düşünce dediğimiz, işte motivated thinking denen şey İngilizcesi veya işte um, cognitive bias dediğimiz yani biliş önyargısı, şey, bilişsel önyargılar, insanlar inanmak istedikleri şeylere inanıyorlar tamam mı? Şimdi bir komplo eğer ideolojik olarak diyelim ki çok akıllı bir insan olabilir, çok eğitimli bir insan olabilir ki yani süper eğitimli insanlar var, Türkiye'de süper eğitimli insanlar var yani işte profesör seviyesine gelmiş insanlar var. Hani profesör olmak almış bir şey ki, ya dünya kadar eğitim almış olman gerekiyor bunu. Ama ideolojik olarak, dünya görüşü olarak bir şeye insanlar inanmak istediklerinde ona inandıracak şeylerin bağlantılarını çok daha iyi kuruyorlar eğer eğitimlilerse ve daha akıllılarsa. Onun için aslında akıllı ve eğitimli insanların inandığı komplolardan onları uzaklaştırmak çok çok daha zor oluyor. Onun için orada bir hani akıllar, akıllar diye şey yok. <gülüyor> İnanamayacaksın. Bugün bir haber. Daha bugün. Hatta Ceydet bulursan ekrana ver abi onu. Fizik profesörü parayı şeye kaptırmış abi. Ee, fal mı ne baktırmış? Falcıya kaptırmış. Yemin ediyorum daha bugün ya. T24'te falan görmüştüm. Adam fizik profesörüymüş. Aynen. Fizik profesörü sende büyür var diyen falcıya 100 bin TL kaptırdı. Yani gördüğün gibi ışıl yani Adam fizik profesörü ama içinde o bir de şey oluyor galiba. Hani Adam zeki ve akıllı diyelim. O zaman daha çok şey oluyor olabilir. Ben kesinlikle yanıma mantıma yatınca onu kaptıran bırakmıyor. O düşünceden vazgeçiremiyorsun. Kendiyle çelişmemesi lazım. Çünkü savunduğu değer batarsa kendi de batacak. Haber de burada arkadaşlar. Fizik profesörü sende büyü var diyen falcıya 100.000 TL kaptırdı. Ben bu arada niye bu kadar yumuşak bakıyorum biliyor musun? Şunu gördüm ışıl Yani biz o hani bu kadar salakça inanırlar mı dedim tayfaya... Biraz gaddar yanaşıyorduk başta. Böyle burnumuz Hı. havalıydı. Evet. Yalan yok. Öyle Aynen istedim. onu bir kez oynadık. <gülüyor> Sizde de oldu, bizde de. Ama ben şunu düşün Bak ben de zamanında lisedeyken Harun Yahya belgeselleri izliyordum. Çünkü alternatifim yoktu. Bana çok mantıklı geliyordu. Aa hakikaten çok mantıklı. Böcekler, şunlar, buna bilimsel geliyordu. Sonra ben kendi kendime çözdüm. Arkadaşlarım bana anlattı, tartıştık. Onların da bir yolculuğu var Işıl. Yani o yüzden onları yargılamadan, onları taşlamadan... Aynen. ...iyi niyetle iş yapmamız lazım. Bence anlayacaklardır insanlar. Evet. Deneyden... Hiçbirimiz imin değiliz. Bunlara, pardon, bunlara e, inanmaktan hiçbirimiz imin değiliz. Ben demin diyorum işte ben gittim anti-aging konferans, şey, sertifikası aldım. Fransa'da eğitim gördüm. Dünya, dünya kadar para verdim. Yani şimdi mesela o eğitimdeki her şeyin yanlış olduğunu biliyorum bana anlatılan. <gülüyor> ee, onun için e, ve yani hani ben gene aynı benim tamam mı? Yani onun için insanları işte böyle buna inananlar inanmayanlar diye ayırmak Doğru değil. Ee, hepimizin bunlara inanma potansiyeli olduğumuzu düşünmek, hatırlamak ve entelektüel e, alçakgönüllülük göstermek lazım. İnsanlara da bu şekilde yaklaşmak lazım zaten. Pardon Cevdet lafını kestim galiba ama. Yok estağfurullah. Bir araştırma vardı da galiba doğru yani bakacağım şimdi makaleyi buldum da doğruysa paylaşacağım. Şey e, okul kantinlerinde çocukların zararlı yiyecekler yerine daha yararlı yiyecekler yemesi için bir şey düşünüyorlar. Bir değişim stratejisi düşünüyorlar. Bununla ilgili bir deney şey bir davranışsal ekonomi alanından böyle bir deney yapılmış. 1100 kişiyle. Ve şey yapıyorlar. iki kantinde böyle şeyler banner dediğimiz işte asılan. Birinde diyor ki yani işte patates kızartması sağlığa zararlıdır. Yemeyin diyor. Birinde ötekinde de resmini koyuyor. Diyor ki sen bu siz bundan daha akıllısınız yazıyor sadece ondan sonra o kadar hmm. yani akıldığı zaman siz bundan daha akıllısınız denen tarafta acayip derecede azalıyor yüzde yetmiş falan fark var yemiyorlar daha sağlıklı şeyler yemeye başlıyorlar aslında ki arada arada fark o yani hepimiz bunlara inanabiliriz ama burada insanların birazcık şeyine e, oynamak yani sen kanma bu kadar komplolara kanma bunlar seni kandırıyor bunlar yalan kanma ya da işte kanma derken kanmayacak kadar daha zekisin sen daha uyanıksın ya bundan onun yanlış olduğu ortaya çıktı demek aslında biraz daha şey güzel çünkü karşındaki negosunu bu sefer sen cahilsin sen bilmiyorsun demekten ziyade ya sen bunu daha iyisini yapabilirsin ben sana daha güveniyorum. Demek belki mantıklı olabilir ama gerçekten çok zor bir iş yani buna zor, çok zor. E, e, soyunan insanın hani yılanı delinden çıkarmak gibi bir şey yani hani çünkü öteki taraf inanıyor ve ikna olmuş dedim ya ben artık şeye geçtim yani sen beni ikna et artık hani uğraşmayacağım ben sana yanlış olduğunu anlatmaya ben ama düşünmüyorum dedim yani ben öyle olduğuna inanmıyorum dedim biraz chatten soru alalım mı daha etkileşimli olsun ben evet. şunu soracağım Mışıl'a şu e, belki da edebilirsin Demiş ki bir arkadaşımız, Işıl beni neden Twitter'da engelledi? Yani sebebi illaki vardır ya bence. Hani durduk yere olduğunu düşünmüyorum. Ee, <gülüyor> Zor soru. Ben dururum. Öyle bir <gülüyor> yap. Vallahi şöyle <işte> bir <gülüyor> o zaman genel şey yapayım. Ben Twitter'da çok az insanı engellerim. Eğer engellediysem <gülüyor> bir nedeni vardır. Engellediğim <gülüyor> anı dönüp bakabilir. <gülüyor> yani gerçekten çok çok az insanı engelliyorum.